Merhabalar Levent Sizi tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Ben e, Azim Levent Türkoğlu, Nazgıdağ'nın Türkiye Satış Müdürü olarak görev alıyorum. E, Levent Bey, şirketimiz ne zaman ve nerede kuruldu? Şirketimiz İstanbul'da kuruldu. 1993'e dayalı bir tarihte e, kurum aşamasında geçirdi. Daha sonra bir dönem içerisinde yaklaşık bir 30 yıl geçmiş olan bir firma. Levent Bey, ürün gamımız nelerdir ve ürünleriniz hakkında bilgiler verebilir misiniz? Tabii ki. E, ürün gamımız zaten e, adı üstünde Nazlı Gıda'nın Nazo diye geçen bir ürünümüz mevcut. Toz içecek. E, uzun yıllardan beri zaten ülke sektörü içerisinde e, var olan bir markayız. E, şöyle söyleyeyim, Türkiye genelinde yaklaşık 84 tane bahisi olan, e, daha sonradan da Ekim ayı içerisinde çıkarmış olduğumuz bir cipsin, ...yaklaşık 65 gibi bir bahisi olan firmayız. Nazlı gıdanın toz içi haricinde şekerleme bölümü mevcut, cips bölümü mevcut, kahve bölümü mevcut. Yani sürekli yeni aşamalar içerisinde yeni ürünler çıkarmak için hedefimiz bu şekilde. Levent Bey, hangi ülkelere ihracat yapıyorsunuz? Aslında bu şekilde şöyle söyleyeyim ben size. Türkiye geleneğinde biraz evvel bahsettiğim gibi 84 tane ülke içerisinde bayimiz mevcut. Nazo ve 65 cips. Ama e, bu son dönem içerisinde özellikle e, 93 yılından beri var olan bazı ülkelerimiz mevcuttu ama özellikle son dönem içerisinde birçok ülke üzerinde. nedir işte Avrupa'da, e, Almanya'da varız, Fransa, Belçika, Hollanda hatta hatta Amerika'ya kadar e, bazı ulaştı ulaşabildik. Onun haricinde Akta ülkelerinde birçok, Kuzey ülkelerimiz ülkelerinde birçokun hepsinde varız. E, Türkmenistan diyebileceğimiz Asya bölgesinde birçok ülkede Barış, Ukrayna, Moldova gibi ülkelerde varız. Yani toplamda 28 ülkeyi ihracat yapan bir firma konumuna geldik şu anda.